Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir dizüstü bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Casper Nirvana S500 modeli. Peki bu model bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi incelememize yavaş yavaş başlayalım. Öncelikli olarak size modelin tam ismini de söyleyeyim ki hani biliyorsunuz Casper'da bu özelleştirme muhabbetleri falan hayli yoğun olarak görülüyor. Yani istediğiniz gibi bilgisayarı özelleştirebiliyorsunuz. Ama hani bu özellikler benim için yeterli diyorsanız, bizim incelediğimiz modelin tam ismi Casper Nirvana s 51165 d 650 a g arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızın tasarımına. Biliyorsunuz zaten Casper son dönemde böyle bilgisayarlarını iyiden iyi inceltti. Yani hem taşınabilir hem mobil anlamda Casper'ın modelleri gerçekten geleceğe hitap eden cihazlar haline gelmiş durumda. Biliyorsunuz malum pandemi sürecinden ötürü bir dizüstü bilgisayarın taşınabilir olması mobil olması dışarıdan çalışanlar, uzaktan çalışanlar için çok büyük önem arz ediyor. Casper Nirvana S500'de bu noktadan baktığımızda gerçekten çok ince ve hafif bir yapıya sahip diyebiliriz. Yani şu bilgisayar gördüğünüz üzere şu kalınlıkta ve gayet hafif arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgisayarı alıp İstediğiniz yerde, istediğiniz ortamda mobil olarak çalışmanız mümkün. Şimdi gelelim bilgisayarımızın tasarımına. Bilgisayarı şöyle açtığımız zaman arkadaşlar gerçekten ince çerçevelere sahip bir ekranla karşılaşıyoruz. Klavye tarafına baktığımızda gayet şık bir tasarım çizgisi bizleri bekliyor. Burada böyle gümüşe çalan bir renk kullanılmış arkadaşlar. Hemen bilgisayarımızın sol tarafına HDMI girişi yerleştirilmiş. Onun yanında bir adet USB noktamız bulunuyor. Type-C ve kulaklık jack'ımız bulunuyor. Sağ tarafa baktığımızda ise burada bir adet Ethernet portumuzun olduğunu görüyoruz. USB 3.0 bağlantı noktası ve bir microSD kart okuyucumuzun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle cihazdaki giriş çıkış skalasının normal ölçülerde olduğunu, yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ekranımıza geldiğimizde ise 15.6 inçlik Full HD çözünürlükte Antic bir LCD ekran bizleri karşılıyor. Bu bilgisayarda ekran tarafında hiçbir sıkıntı çekeceğinizi ben sanmıyorum. Gerçekten böyle hani dışarıda çalıştığınızda bile net bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Parlaklığı vesaire arttırdığınızda ekran net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle dışarıdan çalışanlar bunu bize soruyor. Hani dışarıda çalıştığında güneş geldiğinde vesaire ekranda böyle bir karar mı oluyor mu falan diye. Bu cihazda biz hani mesela ben balkonda terasta vesairede baktım güneş geldiğinde herhangi bir kararma falan olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla gün ışığında da rahatça çalışabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dilerseniz şimdi bilgisayarımızın teknik donanımına geçelim. Ama daha önce de belirttiğim üzere zaten bu teknik donanımı genel olarak Casper'ın sitesinden özelleştirebiliyorsunuz. Bunu da dipnot olarak aklınızda bulundur. Şimdi gelelim bilgisayarımızdaki teknik donanıma. Bu bilgisayarda arkadaşlar Intel'in en son çıkardığı 11. nesil i7 işlemci yer alıyor 1165G7 modeli. 32 GB'lık 3200 MHz frekansında çalışan RAM'imiz mevcut. 1 TB'lık harici disk var ve 500 GB'lık da M.2 SSD bulunuyor. Yani baktığınız zaman toplamda 1.5 TB'lık bir depolama alanı mevcut. Tabi burada 500 GB'lık SSD'nin yerinde. Harici diske yani hard diske de yer verilmiş olması gerçekten önemli bir artı. Ekran kartında arkadaşlar Nvidia MX 451 harici ekran kartımız mevcut. Fakat dediğim gibi bu cihazda Intel 11. nesil i7 işlemci kullanıldığı için dahili ekran kartı tarafında da Intel RX-XE G7 dahili ekran kartı mevcut. Bu ekran kartının da son derece verimli bir performansa sahip olduğunu sizlere belirtelim. Windows Home işletim sistemiyle geliyor bilgisayarımız ve Intel 9462 AC Wi-Fi modülü mevcut içerisinde. 19.9 mm'lik bir inceliğe sahip ve dediğim gibi gayet hafif bir yapıda yaklaşık olarak 1.9 kg'lık ağırlığı var. Batarya tarafına baktığımızda 52 Watt saatlik bir batarya gücünü görüyoruz. Bu da arkadaşlar 10 saate varan verimli bir kullanım sunuyor bizlere. Şimdi arkadaşlar gelelim bilgisayarımızın performansına. Biliyorsunuz arkadaşlar Intel bir önceki nesilde yani i6 serisinde zaten bu dahili ekran kartı tarafına ayrı bir önem vermişti. Ve gerçekten güzel bir performans elde etmişlerdi. 11. nesilde ise yani Tiger Lake'de ise daha farklı bir donanım karşımıza çıktı. Ve bu sefer ekran kartı tarafında gerçekten güzel işler başarmışlar. Yani bu bilgisayarda mesela hani MX450 var ama harici ekran kartı olmasaydı bile bu bilgisayarda bulunan dahili ekran kartı ile aynı performansı alabilirdiniz. Dolayısıyla bilgisayarınızı özelleştirirken ne bileyim harici ekran kartına gerek var mı yok mu bunu bir düşünmenizi tavsiye ederim ben. Çünkü buna MX450 takmak ya da MX450 olan modeli satın almak ekstra bir maliyet anlamına geliyor. Dolayısıyla burada Intel'in dahili ekran kartının gücünü de Hafife almamanızı tavsiye ediyoruz. Hatta biz bu bilgisayara Valorant yükledik arkadaşlar. Ve Valorant'ı iki ekran kartında da oynadık. Şimdi hatta görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Gördüğünüz gibi yani MX ile çektiğimiz Valorant kaydıyla Intel'in dahili ekran kartı ile çektiğimiz Valorant kaydı arasında hiçbir fark yok. İkisinde de aynı değerlerde oynadık oyunu. Yani orta üst seviyede grafikler. Dolayısıyla iki ekran kartının verimi de neredeyse aynı diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmiş olalım. Eğer böyle üst seviye oyunlar oynamıyorsanız, ne bileyim üst seviye yazılımlar, üst seviye programlar kullanmıyorsanız MX450'li bir e, cihaz almanıza gerek yok. Yani bu S500'e yer alan dahili ekran kartı her anlamda ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Fakat ben üst seviye programlar kullanıyorum. İşte çizim programları olur, ne bileyim montaj programları olur, üst seviye oyunlar oynuyorum diyorsanız o zaman e, MX450 harici ekran kartlarına sahip S500 modellerini seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Peki arkadaşlar gelelim bilgisayarımızın performansına. Malum ekran kartlarından vesaire bahsettik. Biz buna bir PC Mark 10 testi uyguladık. Bu testi arkadaşlar bilgisayarımız 4860 puan elde etmeyi başardı. Ki bu puanın bu seviyede bir bilgisayar için gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıyeten SSD testleri de yaptık arkadaşlar. Crystal Disk Mark 1 ile yaptığımız teste. 2233 okuma hızına 1147 yazma hızı elde ettik. Dolayısıyla baktığımız zaman Casper Nirvana S500 genel anlamda kullanıcıların beklentilerini karşılayacak seviyede bir cihaz olmuş. Gerçekten böyle hani dışarıdan çalışma odaklı bir sistemine döndüyseniz bu bilgisayarı almanız sizin için avantajlı olabilir. Neden? Çünkü dediğimiz gibi bilgisayardaki ekran kartı, işlemci vesaire. Gerçekten güçlü. Burada işten canınız sıkıldığı zaman çeşitli oyunları açıp oynama imkanı size sunuyor. Yani normal bir iş bilgisayarı aldığınızda 11. nesil değilse üzerinde gelen ekran kartıyla dahili ekran kartıyla daha doğrusu oyun oynamanız vesaire çok mümkün olmuyor. Biliyorsunuz zaten eski nesil işlemcilerde dahili ekran kartları sadece ekranda görüntü vermeye yarıyordu. Onlarla oyun oynamak vesaire çok mümkün değildi. Fakat... Baktığımızda 11. nesil Tiger Lake işlemciler ile bu durum tamamen değişmiş gözüküyor. Dediğimiz gibi bu bilgisayarı Casper'ın sitesinde özelleştirebiliyorsunuz. Atıyorum bana hard disk lazım değil Ben sadece SSD'li bir bilgisayar istiyorum diyebilirsiniz. Ya da SSD kapasitesini yükseltmek isteyebilirsiniz. Bu bilgisayarda 32 GB RAM mark. Buren miktarı benim için fazla bana 8 GB işte 16 GB de yeter diyebilirsiniz. Bunları kafanıza göre Casper'ın sitesinde özelleştirmeniz mümkün arkadaşlar. Son olarak bilgisayarımızın test edeceğimiz özelliği ise ses performansı arkadaşlar. Bakalım Casper Nirvana S500 bize nasıl bir ses performansı sunuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ses tarafında da gayet kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir performans karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla S500'ün bu anlamda da sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer bu bilgisayar ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sorularımıza cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.